Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili balıklar Aralık ayı kariyer konularına çok önemli işaretler veriyor. Kariyerde önemli adımlar var. Yeni kapılar açılabilir size. E, ay'a hızlı başlıyoruz zaten. Tutulmayla başlıyoruz. Hemen 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda güneş tutulması olacak ki sizin 10. ev kariyer evinizde olacak. Her tutulma bir yeni ay güneş tutulması ve yeni başlangıçları teşvik ediyor. Aslında yay burcundaki tutulmalar ikizler yay aksındaki tutulmalar son 1,5 yıldır yaşıyoruz. Ve her 6 ayda bir olan bu tutulmalarla bu konularınız yani kariyer konularınız bir şekilde e, değişimlere uğramış olabilir burada düzenlemelerle karşılaşmış olabilirsiniz bu tutulma bu aksdaki son tutulma olacak ve önümüzdeki 9 yıl ikizler yay tutulmaları artık meydana gelmeyecek e, iş değişiklikleri yer değişiklikleri bir işe başlama bir işten ayrılma, kendi işini kurma işle ilgili eğitimler işle ilgili seyahatler çalıştığınız yerde olan değişimler ofis değişimleri mesleki değişimler tüm bunlar bu tutulmayla beraber gündeminizde olabilir Herkes aynı şekilde etkilenmiyor Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuza yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındayım eğer öyleyse bu tutulmanın sizin için bireysel etkileri daha kadersel olacaktır çok daha güçlü olacaktır tutulma bu ay devam edebileceği gibi önümüzdeki Nisan sonu Mayıs ayına kadar yine büyük planda etkisini devam ettirebilir Mars ayın 13'üne kadar akrep burcunda biraz daha böyle spütüel konulara, ruhsal konulara, kültürel konulara özellikle Kasım ayında çok yöneldik. Eğitimler, seyahatler, hareketler öne çıktı. Bu ay, ayın 13'ünden sonra Mars yay burcuna geçecek ve tüm enerjinizi daha çok iş konuları, kariyer konuları, sorumluluklara yöneltiyorsunuz. Yani bu ailedeki sorumluluklar da olabilir tabii ki bir yerde çalışıyorsunuz işteki sorumluluklar eğer o, o yeri yönetiyorsanız kendi işinizse tabii ki kariyerinizle ilgili o alanda da önemli sorumluluklar olabilir Mars mücadele demek ve Mars biraz daha yay burcunda daha cesur daha aktif olabileceğinizi ve daha fazla risk alabileceğinizi de işaret ediyor e, bu risklere de dikkat edelim yani biraz kendi inançlarımızı kendi düşüncelerimizi aşırı savunabiliriz ya da işte siz olmazsanız da çalıştığınız yerdeki üstleriniz işte aile içerisindeki ebeveynleriniz, hani fikirsel tartışmalar, herhangi bir inançlarda, felsefelerde, düşüncelerde, planlarda, programda böyle çatışmalar olabilir. Hani bu çatışmaları açık bir pozisyon, bunları iyi yönetmek gerekiyor, daha sakin davranmak gerekiyor. Ama e, iş konularında, kariyer konularında gerçekten enerjimizi çok yoğunlaştırdığımız bir dönem olacak. Bu da bize başarılar getirebilir. İşle ilgili seyahatler de yapabiliriz. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konuda aktif olabilir. Bazı iş ortamında mesela mesleki eğitimler olabilir. Bunları düzenleyebiliriz. Belki siz burada bir şeyleri sunabilirsiniz ya da kendinizi geliştirecek bazı eğitimler alabilirsiniz ve ayın 19'unda ikizler Burcu'nun 27 derecesinde dolunay var bu dolunay dördüncü evinizi aydınlatıyor her dolunay duygusal olarak bizi daha çok etkiler ve bir şekilde bir dönüşümdür bir tamamlanma sürecidir biraz da aileye yöneliyorsunuz Ev, evde yuvada konular var ebeveynleriniz gündemde belki onlarla ilgili bazı hedefleriniz vardı Bunlar sonuçlanıyor onların sağlıkları olabilir onlarla ilgili konular olabilir Belki bir taşınma konusu emlak alma satma yer değiştirme konusu var evde yapılacak düzenlemeler var İşte tüm bunlar gündemde evde bir iş kurmak evde çalışmak da olabilir Tabii ki ee, özellikle özel alanlarınız öne çıkıyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza yine bakınız 27 derece ve yakınlarında Güneş ya da yükselen burcunuz var mı varsa bu dolunay sizin için çok önemli özellikle ailevi konular ebeveynlerle ilgili konular çok daha gündemde olabilir Belki bir sağlık konusu var ya da ebeveyninizin bir sorunu var ya da onunla ilgili çözemediğiniz gerilimler var hani onları çözme fırsatı bulabilirsiniz belki bazı yardımlar alabilirsiniz ya da siz onlara yardım edebilirsiniz ilgilenebilirsiniz bu süreç içerisinde dolunay tutulmadan farklı olarak Aralık ayında etkilerini gösterir 19 Aralık'ta meydana gelecek üç gün öncesi ve üç gün sonrası Tabii ki en yoğun tesirlerini görebileceğimiz bir zaman ve bu ayın yine en önemli gezegen hareketlerinden birisi yılında en önemli hareketlerinden birisi 19 Aralık'ta Venüs oğlak burcunda gerilemeye başlıyor bu yıl Venüs uzun süre kalacak Oğlak Burcu'nda 6 Mart'a kadar, 4 ay kadar. Çünkü 19 Aralık'ta 30 Ocak aralığında 40 gün gerilecek. Her bir buçuk yılda bir Venüs gerilemesi yaşarız. Her 8 yılda bir de aynı burçta olur. En son 2013'ün aralığı, 2014'ün ocak ayında yine Oğlak burcunda gerilemişti Venüs retrosu. O dönem şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Hani benzer tesirler olabilir tabii ki. 11. evinizde bir Venüs gerilemesi var. Üstelik Plüto'yla da çok güçlü bir açısı var. Her şeyden önce biraz sosyal hayatınıza dikkat çekiyor. İşte arkadaş ilişkilerinize dikkat çekiyor. Bir grup içindeyseniz, bir grup çalışması, bir organizasyon içinde olabilirsiniz. Yani bir kulüp üyeliği, dernek üyeliği olabilir. Buralarda bazı anlaşma kalmazlıkların bazı sorunların çıkması mümkün Püruta etkisi biraz böyle tutkulu, hırslı manipülatif durumlarda getirebilir yani burada kıskançlıklara işte baskılara manipülatif durumlara dikkat etmek lazım özellikle sosyal hayatta ee, önemli kararlar vermemekte fayda var birazdan hani geçmişle ilgili tesirler de getirebilir yani eski arkadaşlarla sizi bir araya getirebilir Örneğin yani bu tarz nostaljik tesirleri olabilir özellikle kadın figürlerle ilişkileri dikkat etmekte fayda var bazı projeleriniz üzerinde çalıştığınız projeleriniz bu süreçte yavaşlayabilir mesela Aslında Venüs retrosu biraz dinlenmek içe dönmek bir şeyleri değerlendirmek için bir fırsattır daha çok maddi konuları sorgulayabiliriz kazançlar borçlar gelir gider dengeniz ya da işte ben çalışıyorum çabalıyorum ne hak ediyorum ne alıyorum gibi böyle hak edişlerle ilgili ya da ilişkilerdeki özdeğer duygusuyla ilgili işte ilgi alaka beklentiniz sevgi ala sevgi alışverişleri falan. hani buralardaki değerlendirmeler sorgulamalar artabilir bu dönemde biraz kuruntular da artabilir Tabii ki hani siz yaşayabileceğiniz gibi karşınızdaki kişilerin de bu tarz iliş, e, gündemleri olabilir para konularına biraz dikkat edelim Çünkü e, oldukça spekülatif ve manipülatif olabilir Venüs Retrosu Pürito ile birleştiğinde özellikle büyük paralar işte büyük finans kuruluşları büyük şirketler yani bunların dünya üzerindeki ekonomik alanlardaki spekülatif hareketlerini arttırabileceği için hani bireysel olarak e, eğer piyasalarda hareketleriniz varsa, spekülatif piyasalarda bulunuyorsanız hani bunun tesirleri olabilir. Buralarda da daha dikkatli hareket etmekte, çok risk almamakta fayda var sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.